Temel Bey, Endonezya'ya geldiniz. Hemen ayağınızın tozuyla da bir anlaşma yaptınız. Türkiye ile Endonezya arasında havacılık, sanayi açısından bu anlaşmayı biraz bilgi rica ediyoruz sizlerle. Bir de TUSAŞ olarak güzel haberler gelecek mi? Endonezya'ya neleri öneriyorsunuz onları soruyorum size. Tabii. Ee, dünkü anlaşma buranın TUSAŞ'a tekabül eden PTDR dediğimiz uçakla ilgili şirketiyle yaptık onu. Bu şirketin geçmişi şöyle, belki hatırlarsınız 80'lerde, 90'larda uçak yapar. Çok güçlü, 20.000'e yakın çalışan olan, 10 mühendis olan bir şirketti bu. Ama ülkedeki o bazı sıkıntılar oldu, ekonomik olsun veya siyasi olsun. bir şirket buna etkilendi. Ama şu anda 19 kişilik uçak yapıyor, 60 kişilik yol uçağı yapma prosesinde, sürecinde bulunuyor. Aynı zamanda bizim KASA dediğimiz İspanya uçağının aslında orijinali burada yapılmıştır. O 90'larda yapılan bir uçak. Ee, onları yapmaya devam ediyorlar. Biz teknik işbirliği anlaşması imzaladık burada. Ee, bize insan kaynağı sağlayacaklar. Tabii şu anda bizim daha çok projemiz var. Yani TUSAŞ özelinde e, son 5 yılda sağ olsun Sayın Başkan başlayarak bizi projeye boldular Biz de yapıyoruz Allah'ın izniyle ama. İşte Hürjet az önce bahsettin milli harik uçağı. Ondan sonra ATAK ikimiz, Gökbey zaten seri üretimde. Eee Anka'lar, Anka üretimde. Hürkuş seri üretimde. Hürjet seri üretimi inşallah başlıyor. 2025'te ilk teslimat gerçekleşiyor. Şimdi bu kadar çok uydu yapıyoruz hem gözetleme, hem haberleşme. Şimdi bu kadar proje olunca bizim bütün dünyadaki kaynakları kullanmamız lazım. İndonezya birçok açıdan bizim için önemli. En önemli olduğu nokta burada 10 yıllık, 20 yıllık ister uçak yapısalı diyelim, structure olsun, isterse uçuş kontrol olsun, akışkanlar mekaniği her disiplinden çok insan var. Biz de bu insanları işbirle kullanmış olacağız. Hani bir sistemli bir anlaşmamız vardı ya, onu gibi düşünebilirsiniz onu. Burada da bizim ofisimiz var, mühendislerimiz var burada. O sayıları artırıyoruz Allah'ın izniyle. Malezya'da zaten neredeyse yüze yakın geldik. Pakistan'a yüze yakın geldik. Uzak doğu bizim için önemli. Şimdi bizim dünkü özelimiz buydu. Ama diğer konuda da girmek isterim. Ee, bölge olarak tabii ki Endonezya'dayız. Endonezya odaklı gidiyorsunuz. İHA'larla ilgili çalışmalarınız oldu. Bu pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkasından tabii ile sınırlı kalmayalım. Malezya'da, Pakistan bu bölgeyi evet. neler yapıyorsunuz? Tusaş olarak sizden duymak tabii, isteriz. Şimdi Endonezya gerçekten güçlü bir ülke, ekonomik olarak geleceğin işte süper gücü diyorlar buna. İlk 10 ekonomide insan kaynağı 250 milyon üzerine çıkmış. Çok insan yetişti de yurt dışında. Yeraltı kaynakları, petrol başta olmak üzere çok fazla. Adalar ülkesi, çok büyük bir ülke zaten. Şeyde iklim çok uygun, yani tropikal bitkilere dönük olarak üretiyor, ihracat yapıyor, Geleceği parlak. Yani gerçekten Uzak Doğu'nun işte Çin diyorsak ondan büyük ihtimalle İndonezya denecek bundan sonra. Yani şeyi de Japonya'yı da Kore'yi de bütün diğerlerini geride bırakıl doğal olarak. Bu açıdan önemli, kendileri de ülke olarak çok büyük yatırımlar, teknolojiye yapıyorlar. Şimdi tabii ankılarımıza aksiyon ihtiyaçları var. Tabii bitmeyen bir iş kontratı imzalanmaya paylaşmıyoruz. Ama biz bütün bunları, bütün ürünlerimizin görüşmesini buradaki ilgili yetkililere yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah e da güzel haberler çıkar buradan, İndonezya özelinden. Tabii bir de benim diye başka bir ihracat birliği şapkam var bu SSC, onlar da burada katılıyoruz birlik olarak. E, Türkiye şu anda en yüksek katılımı sağlayan ülke. E, tabii e, yalnız TUSAŞ değil, Roketsan, vakıf şirketleri, Havelsan, Aselsan, bunun dışında Baykar ve diğer özel şirketler de burada. Türkiye tabii savunma sanayinde artık herhangi bir fuara gidildiği zaman en büyük katılımı veren bu. Eskiden Amerika'ydı, ne bileyim Almanya'ydı, Ruslardı, onlar yok artık, bizler varız. Yani büyüklük olarak demek istiyorum, tabii onlar da var hala. Dolayısıyla Türkiye'de burada bütünle kendisini gösteriyor. İsmail Başkanımız, Seze Başkanımız beraberiz onlarla beraber. Dolayısıyla çok da büyük bir ilgi gösterler. Milli Savun Bakanları yalnızca Türk standlarını gezdi. Yani en azından dün öyleydi, bugün nasıl yaparlar bilmiyorum da. Yani onur ettiler bizleri. Dediğim gibi İndonezya olmamız gereken bu ülke. Burada ofisimiz var, mühendislerimiz var, inşallah daha çok olacak. Çünkü bu bölgeler çok insan yetiştirmişler ama ne yazık ki o kadar projeleri yok. İnsan kaynağı kadar projesi yok. Var olan projeleri var. Biz tabii bunlar için çok büyük cazibe merkezi neden çok projemiz olduğu için işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın başta yükleniler bizi böyle. Biz de bu projeleri buralarla paylaşıyoruz ki hem insan kaynağını kullanalım hem de bunlara satış gerçekleştirelim. Malezya'da ofisinizde olduğunu söylediğiniz Pakistan var 100 çok ciddi bir rakam ve bunlardan hani evet. mühendis önemli bir kısmı. Evet. Biraz Malezya pazarıyla Pakistan pazarı oraları da değerlendirir misiniz? Tabii şimdi Malezya'da bir son olarak 3 tane anka satışımız gerçekleşti. Her ülkenin belirli bir gücü olabiliyor Malezya elektronikte uzak doğuda en güçlü ülkelerden biri, bilmiyorum takip ediyor musunuz? Dünya ihracatının bütün elektrik elektronikte, bütün dünya, yani Amerika'da geçiyor bu açıdan. %13'ünü Malezya gerçekleşiyor. Çip üretiminde, daha büyük kontrol sistem üretiminde çok iyi bir ülke. İnsan kaynağı var. Biz Malezya'da onun için bulunuyoruz. Onun için mesela uçuş kontrol bilgisayarları, görev bilgisayarlarını oradaki ekibimiz bize yapıyorlar. Ve Türkiye'de de ekonomik oluyor, onu da size söyleyeyim. Pakistan'da da çok değerli, onların da havacılıkla ilgili şirketleri var, yapılanmaları var, insanları var. Çok değerli bir üniversite içindeyiz. İşte o üniversite uzak doğu sıralamasında neredeyse ilk birde bulunuyor. Orada yüz mühendisi almak kolay oluyor çünkü koca bu ülke. Pakistan ve e, İndonezya, Endonezya aynı zamanda Nijerya orada da varız. Bunlar aslında nüfusları çok olup ama ona karşılık teknolojik projesi olmayan ülkeler onun için bizim için insan kaynağı olarak çok cazip yerler oluyorlar. Yani TUSAŞ'ın ihracat pazarında Afrika ile birlikte uzak doğu herhalde önümüzdeki yıllarda ana ciroyu oluşturacak gibi gözüküyor. Sizlere güzel satışlar, güzel ihracat haberleri ve işbirlikleri diliyoruz. Umarım önümüzdeki fuarlarda da o Malezya'nın 3 ankasının üzerine de yeni yeni haberler yaparız. İnşallah. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Biz teşekkürler.